Arkadaşlar merhabalar. tyt Geometri Full Tekrar Kampı'nın 17. gününün 2. videosundayız. Lockdown altında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeni nesil. Daha doğrusu yeni nesil ağırlıklı soruların çözümlerini yapacağız. Evet sayfa numarası 153, 154 ve 155 çözeceğiz sizinle birlikte. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Örnek 17'deyiz. Bakalım ne demiş soru. Dik koordinat sisteminde şurası dik verilmiş ve şunlar birbirine eşit verilmiş. AK ile BK birbirine eşit verilmiş. Buna göre A artı B nedir diye soruluyor. Arkadaş analitik düzende bir nokta verilmiş ya da isteniyorsa eksenler olan uzatları bizim için önemliydi. Şu ve şu. Şunu çizmeyelim. Bak bu dikey uzunluk zaten belli. Aynı şekilde 5'e B'de de aynı yorumu yapalım. Evet şuradan çizdiğimiz zaman burası eksi 4 noktası. Burası da 5 noktası olduğunu söyleyebiliriz. Burası da A ise uzunluk A'dır. Burası da B ise uzunluk nedir? B'dir. Hocam eksi 4 noktası ise burası 4 birim. Burası 2 birim. Toplamda şuradaki uzunluk kaç yaptı? 6. E, burası 2 ile 5 arası 3 birim. Burası da B. Şurası da 90. Şu üçgen ile şu üçgen ne oldu? Benzer. 90'lı havada uçuşuyor. Dal alfa beta ya. Alfa beta beta 90 alfa alfa 90 beta olduğundan dolayı benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğundan eş üçgen oldu. E burada beta'nın karşısı 3 ise beta'nın karşısı 3'tür. Alfa'nın karşısı 6 ise alfa'nın karşısı de 6 çıktı. Evet A'yı 3 bulduk B'yi de 6 bulduk. Her ikisi de yukarıda olduğu için pozitif. O zaman 3 artı 6'dan cevabı ne buluruz? 9 olarak buluruz. Örnek 17 denizli oldu. Geldik örnek 18'e. Aşağıda ölçeklendirilmiş haritada df noktalarının dik koordinat düzlemindeki koordinatları belli bir uzunluk birimine göre verilmiştir. Şimdi şu uzunlukları biz bulalım isterseniz öncelikle. 9'dan 4 çıkınca 5. Bak dik üçgenin kenarlarını düşün. Şöyle dik dik, dik, dik kenar 5. İki nokta arasındaki uzaklığı ispatlarken hani dik üçgenden ispatlamıştık ya. Y'ler farkı eksi 10 eksi 2'den eksi 12 uzunluk olarak 12. 5 12 13 üçgeninden burası 13. Evet bu uzunluk 13 çıktı. Şuraya bakalım. X'ler farkı 6. Y'ler farkı da 8 yapıyor. 6, 8, 13 kendinden de. Burayı da direkt 10 diye söyleriz. Şimdi iki nokta arasındaki uzaklığı hesaplayan bilgisayar programı E ile D E ile D noktalar arasındaki kırmızı çizgi ile gösterilen uzaklığı 25 km. Evet. 11'im birim uzunluğu. Haritadaki 11 birim uzunluk neyi gösteriyor? 10, 25 km'yi gösteriyormuş. D ile F arasındaki gösterilen uzunluk nedir diye soruluyor. E 13'teki Nedir diyeceğiz. Yani x kilometredir diyeceğiz. E, doğru orantı var. işler dışlar. Buradan 10x eşittir. 25 çarpı 13. E, buradan da 25 ile 13 çarparsam. 25 ile 13 çarptığınız zaman. 3 kere 5 15. 6 75. 25. 300. 325 çıkıyor? Evet. 325 çıkıyor. Bir de ona böldüğüm zaman 32,5 çıkıyor. Dolayısıyla kaçıncı soru bu? 18 galiba. Evet örnek 18'i ne bulduk? Denizli bulduk. Geldik. Örnek 19'a. Paraya kenar. Karşısızlı x'ler toplamları birbirine eşitti. 3 ile 1'in toplamı 4. Eksi 1 ile neyi toplarsak? 5'i toplarsak 4 yapar. Sonra 8 ile 7'in toplamı 15. 5 ile neyi toplarsak 15 yapar? 10'u. C noktasının koordinatları çarpımı isteniyor. 5 ile 10'un çarpımı isteniyor. Yani cevap 50 çıkar. Evet örnek 19 denizli oldu. Geldik örnek 20'ye. 20. Dik koordinat sisteminde D noktası verilmiş. Eksi 4. Yani şuradaki uzunluğun 4 olduğunu. K noktasında verilmiş 1. Yani buradaki uzunluğun 1 olduğunu biliyoruz. A köşesinin koordinatları nedir diye soruluyor. Arkadaşlar A köşesinin koordinatları isteniliyorsa eksenler olan uzaklarından bakacağız şöyle ve şöyle. Karışacak burası buraya çizmeyeyim istersen dur bakalım. Şimdi öncelikli olarak ben burada şurası 90 derece olduğundan dikten dik çizilmiş öklit bağıntısı. H kare eşittir 4 çarp 1'den. H'ı buradan ne bulurum? 2 bulurum. Evet burası 2 çıktı. Hocam 1 2 kök 5 üçgenden burası kök 5. 2 4 2 kök 5 üçgeninden burası da 2 kök 5 olur. Karenin bir kenarı 2 kök 5. Hocam 2 kök 5 burası da aynı şekilde kök 5 mi oldu? Evet. Şimdi ben şunu bulmaya çalışacağım. Arkadaşlar bir şeyler yapalım. E hocam burası 2 kök 5. Bak bir de alfa beta ya da dalıp da bir şeyler de yapabiliriz aslında. Alfa beta ya da dalıp da yine bir şeyler yapabiliriz aslında. Çok değişik şekilde de yapabiliriz. Kareye sıkıntı yaşadıysan kareleme metodu yapabilirsin. Dışında bir kare oluşturabilirsin. Hocam şunlar eş üçgen deyip oradan gidebilirsin. Bu bir yol. Aa buradan yapmayacağım. Ben nereden yapayım? Hocam ben bir alfa beta. Bir kere şuradaki uzunluğu bulmaya çalışacağım ben. Büyük ihtimal alfa beta geçişi olacak. Evet Şuna dikkat eder misin? Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 değil mi? Evet. Bütün üçgenlerde alfadan beta'ya geçiş 1'e 2'dir o zaman. Alfa 90. Burası da beta oldu. İstersen sen buradan dik çizerek de yine sonuca ulaşabilirsin. Ama bak ne var burada? Hocam alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. Burası 2 kök 5 ise o zaman burası ne olacak? Kök 5. Aynı zamanda burası da kök 5 olacak. E hocam Kök 5, 2 kök 5, kök 5 katı şurası 5 olması lazım. Yani buraya kadar uzunluk 3 oldu. E beta'ya devam edelim. Beta, beta burası da alfa oldu. Hocam alfadan beta'ya geçiş 1, 2 idi. Yani k iken 2 k'dır. Hocam 1, 2 kök 5 üçgeni k kök 5 eşittir. kök 5 ise k'yı böylelikle 1 buluruz. K 1 çıktı. 2 k'da 2 çıktı. Şimdi A noktasına bak. Kaç birim solda? Şöyle bakacak olursan. Hocam solda. 2 birim solda. Eksi 2. Kaç birim aşağıda? 3 birim burada 1 birim burada. 4 birim aşağıda yani 4 noktası yapar. Cevap böylelikle ne çıktı? Akçay çıktı arkadaşlar. Ama dediğim gibi kareleme metodundan eş üçgenlerden de sonuca ulaşabilirsiniz. Benzerlikten de ama genelde böyle e, dik koordinat diz, düzleminde böyle 90 derece zaten koordinatlar dik kesiyor ya. Bir de dik dörtgen varsa ya da kare varsa genelde benzerlik ya da eş üçgenlerle sonuca ulaşıyoruz. Her türlü bir şekilde sonuca ulaşırsınız. Zaten sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Evet ama şunu da unutmayın. Alfadan betiye geçiş güzel bir kat varsa bunu sorularda kullanın. Ki ben çok kullanıyorum bunu farkındaysan. Sen de aynı şekilde kullan tavsiyemdir. Evet örnek 20 Akçay. Geldik örnek 21'e. Kare şeklindeki bir tabela 1 ve 2 numaralı zincirler ile dengede kalmaktadır. Rüzgar sonucu 1 numaralı zincir kopup şu koptu. Tabela çapraz duruyor. Tabela nasıl çapraz duracak o zaman arkadaşlar? Bir kopunca bu aşağı doğru inecek şöyle. Bu aşağı doğru inince o zaman bizim tabelamız aynen Şöyle duracak arkadaşlar. Şöyle dengede kalacak değil mi? Evet. Oluşan şekil bu. Hatta burada D noktası bak buraya geldi. A noktası buraya geldi. Burası ne oldu? C noktası şurada. Burası da B noktası oldu mu? Oldu. Sonra çapraz duran bu tabelayı bu şekilde çapraz durdu. Eğer iki kopsaydı bizim karemiz şu şekilde olacaktı arkadaşlar. Şöyle olacaktı. Dikkat edin. Çizemedim ama anladınız siz olayı. Tamam iki kopsaydı o zaman bu şekilde olacaktı. Yönü e, bu sefer A noktası buraya gelecekti arkadaşlar. Tamam. A buraya gelecekti. D D buraya gelecekti. Ona göre işleme yapacaktık. Ama bir kopmuş. Şeklimiz bu şekilde oldu mu? Oldu. Çapraz duran bu tabelaya Ali koordinat düzleminde A noktasını x eksenine D noktasını da y eksenine koyuyor. Evet o zaman biz de koyalım burada. Şimdi bizim tabelanın nasıl bir şey olduğunu anladık. Olayını anladık. Tabelamız şu kırmızı A noktası. Bizim karemiz bu şekilde olacak. A x ekseninde, D de y ekseninde olacak. Hocam d y eksenindeyse a da x eksenindeyse bizim karemiz şu şekilde mi olacak? Aynen öyle. Şöyle şekli çizdik. Aynı yukarıdaki gibi. Evet burası d noktası burası a noktası burası b burası da c noktası oldu mu? Oldu. Şimdi bizden ne isteniyor? Karenin bir kenarı 10 ve d noktasının ordinatı 8 olduğuna göre 8 ise burası 8'dir. E, c noktasının yeni yeri soruluyor bize. İşte c noktasının yeni yeri soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi öncelikle şu c noktasının yeni yeri sorulacak ya bunu uzatayım. Arkadaşlar karenin bir kenarı 10. Ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgeni. C noktasının koordinatları isteniyor. Eksenler 10 uzaklarına bakacağım. Aşağıya çizersem karışacak. Hiç çizmeyeyim. 90'lar da şu dal alfa beta ya. Alfa beta beta 90 alfa alfa 90 beta. Şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer hatta eş oldu. 90'ın gider, eşit olduğunda. Beta'nın karşısı 6 ise beta'nın karşısı 6. Alfa'nın karşısı 8 ise alfa'nın karşısı 8 oldu mu? Oldu. Evet C noktası 8 birim sağda. 8'e kaç birim yukarıda? 14 birim yukarıda. Bizden de bu 8 ile 14'ün toplamı isteniyor. Yani cevap 22 yapar. Evet örnek 21 böylelikle akçay oldu. Geldik örnek 22'ye. Dik koordinat sisteminde 4 eş dik 4 eş şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Evet burası ne oldu? Eksi 3'e K. E o zaman buradaki nokta eksi 3. Buradaki noktada K oldu ya. Şurası K birim burası da kaç birim oldu? 3. Kısa kenar K uzun kenar 3 oldu. Hocam o zaman burada şunu yorumlayalım. Eksi 4'e K kısa kenar k kısa kenar k şunun devamı da şöyle yaptı burası da k yaptı a noktası da 4 demiş ya buradaki uzunluk 4 olacak 2k eşittir 4 ise k'yi buradan 2 buluruz k buradan 2 geldi tamam 2'yi bulduk 2 t'yi bulacağız şimdi t de arkadaşlar bakın uzun kenar 3 birimdi kısa kenarda k'ydı K'yı de kaç bulduk 2 bulduk 2 ise 3 2 daha 5 şöyle geldiğin zaman buradaki nokta da 5 yaptı t de 5 yaptı topladığımız anda cevap kaç yapıyor o zaman 7 yapıyor Örnek 22 böylelikle Denizli oldu. Geldik örnek 23'e. Aşağıdaki uydu görüntüsünde bulunan A B C D noktaları analitik düzlemdeki koordinatlarıyla modellenmiştir. Uzunluklara bakacağız galiba arkadaşlar. Bakalım. Şu ikisinin arasındaki uzaklık x'ler farkı 4 y'ler farkı 3. 3 4 5 üçgeninden 5. x'ler farkı 12 y'ler farkı 5. 5 12 13 üçgeninden 13. x'ler farkı 9 y'ler farkı 12. 9 12 15. Negatiflere böyle uzunluk olarak e, mutlak değerce alıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi A ile B noktalar arasındaki uzaklığı ne bulmuş? 15'i 20 kilometre. Arkadaş 15 20 kilometreye denk geliyorsa A noktasının C noktasına olan uzaklığı ile A'nın C'ye olan uzaklığı ile A noktasının D noktasına olan uzakları toplamı nedir diye soruluyor. E, o zaman arkadaşlar e, 15'te 20 kilometre veriyorsa 13'te kaç kilometre diyeceğiz? Ya da 15'te 20 kilometre diyorsa e, 5'te Kaç kilometre diyeceğiz. Bitti. Şu daha kolay. Bu e, Hocam şöyle işler dişler yapalım burada. İşler dişler yaptığımız zaman ne geldi? 15 x eşittir 20 çarpı 5 geldi. 5'e bö e bölelim önce. 5'e bölsen 3. x buradan ne geldi? 20 bölü 3 geldi. Şurada şey yapacak olursak 15 x eşittir. 13 çarpı 20 yaptı. 5'e bölsen 5'e bölsen 4. 3 kaldı. Bu da 52 bölü 3 yaptı. x ile böylelikle 52 bölü 3 yaptı. Şimdi bizden işte şu uzaklıkla bu uzaklık toplamı isteniliyor. Yani 52 bölü 3 artı 20 bölü 3 isteniliyor. 72 bölü 3 yapar o da kaç yapar? 24 yapar. Yani <gülüyor> örnek 23'ü böylelikle Cihan bulduk. Geldik bir sonraki soruya örnek 24. Dik koordinat düzleminde A ve B noktaları veriyor. AB'nin orta noktalarının geometrik yeri nedir diye soruluyor. Geometrik yer dediği işte hangi denklemle belirtilir demek arkadaşlar. Ha, olur ya olur sorulur. Bu ikisinin de orta noktası nedir? Şu ikisini topla 2'ye böl. Yani buradan topladığın zaman kaç geldi? 4n artı 6 geldi. 4n artı 6 bölü 2'ye. Hocam burası kaç yaptı? Du yine 4n artı 2 bölü 2 mi yaptı? Evet. Sadeleştirsek hocam 2n artı 3'e. Burası da 2n artı 1 yaptı arkadaşım. Şimdi bu noktaların yeri. Bu noktaların hepsi x'i veriyor bana. Bu noktaların hepsi de y'yi veriyor bana. Fark farklı şekilde yapabilirsiniz. Yani sen buradan 2n artı 3'ün x olduğunu 2n artı 1'in de y olduğunu biliyorsun. E denklem isteniyor benden. x'li y'li bir şey bulmam lazım. n'leri yok etmem lazım. İstersen taraf tarafa çıkart o şekilde işlem bul. Ya da burada n'yi yalnız bırak. 2n buradan n'yi yok edeceksin ya. x eksi 3. de buradan x eksi 3 bölü 2 mi geldi? Evet. 2n buradan y eksi 1. de buradan y eksi 1 bölü 2 mi geldi? Evet. Her ikisi de n'ye eşit bunlar birbirine eşit x eksi 3 bölü 2 eşittir y eksi 1 bölü 2 oldu. Şunlar gitti. O zaman x eksi 3 eşittir y eksi 1'den. Y'yi mi yalnız bırakmışlar? Evet y'yi yalnız bıraksak x eksi 2 eşittir y oldu. Yani y eşittir x eksi 2 diye sonuca ulaşırız. Örnek 24. Edremit. Geldik örnek 25'e. Yukarıda ABCDF düzgün altıgeni şeklindeki bir pist koordinat düzlemine yerleştirilmiştir. E ve C noktalarında bulunan iki hareketlerin hızları 5 ve 20. Evet şu 5 şu da 20. Tamam. Demek ki biz X eşittir V çarpı T'yi kullanacağız kardeşim. Dur. Matematikle geometriyi karıştırmayı da ÖSYM'e seviyor biliyorsun. A ve B olduğuna göre şurası 2 birim şurası da 4 birim olduğunu söylemiş bize. Bu iki hareketle aynı anda pistin çevresinde ok yönlerinde harekete başladıktan sonra karşılaştıkları noktanın koordinatı aşağıdakilerden hangisidir? Tamam. Şimdi arkadaşlar ee, aynı anda harekete başlıyorlar. Karşılaştıkları an mesela atıyorum burada. Buradan buraya gelene kadar T'ye kadar gittiyse bu da buradan buraya gelene kadar T'ye kadar gitmedi mi? Gitti. Yani T'lere eşit olacak. T eşittir X bölü V midir? Evet. Şimdi T eşittir X bölü V. Bu yol 6 6 6 6 6 altılık bir şekilde gidiyor. Atıyorum. Nereye geldi bu? Ee, Noktamızda 3'e 5 köküç birinci bölgede falan bir şey olacak arkadaşlar. Şuraya bir şey diyelim mesela. Şuraya. Gittiği yol 6 artı A iken öbürünün gittiği yol ne oluyor arkadaşlar? B'den başlıyor ya C'den başlıyor ya burası da 6. Ee, burada olmazsa artık buraya değineceğim sonrasında. Ya da buradaymış gibi düşünelim. A uzunluğu belki alttan büyük çıkacak o da buraya denk gelecek arkadaşlar. Ona da dikkat edin tamam mı? Evet şimdi hesap edelim şimdi. Biz şurada gibi düşündük. A burası olsun. Ee, T'ler eşit olacak. Bir tanesinin T'sine bakalım. Hocam yol bölü hız. Yani yolumuz ne? 6 artı A. A artı 6 bölü hızımız 5 eşittir. Öbürünün gittiği yol olacak? Buradan başlayıp 6, 6, 6, 6, 6 bir daha gidecek. Yani 1, 2, 3, 4, 5 tane 6, 30 artı A kadar gidecek. A artı 30 bölü 20 eşit olacak. Şunlar şunlar sadece 4. O zaman 4 A artı 24 eşittir. A artı 30'dan buradan 3 A eşittir. 6'dan A'yı kaç buluruz? 2 buluruz. Evet A 2'ymiş arkadaşlar. A'yı şuradaki uzunluğu 2 olarak bulduk. Çok güzel. Peki negatif çıksaydı ne olacaktı hocam? Tamam şurayı 2 bulduk ya. Burası 2 ise burası da kaç oldu o zaman? 4 oldu. Negatif çıksaydı. A buraya dedik ya. Buradan 2 birim geriye gelecektik. Burası yapacaktı yalnız. Tamam. Dikkat et. Her şeyi söyleyeyim de sıkıntı yaşama sonrasında. Çünkü biz A'yı burada belirleyip ona göre işlem yaptık. İşte bizden buradaki noktanın nesi isteniyor arkadaşım? Koordinatları isteniyor. Yani şu ve şu isteniliyor bizden. Şimdi arkadaşlar tamam e, düzgün altıgende de şu yolları altıgen diye kabul edeceğiz diye hep söylemiştik değil mi? Yolun ortasını böyle kabul edelim. Hadi buradaki noktayı da bulmaya çalışalım şimdi. Şimdi buradaki noktada ben buradan dik çizince kardeşim sen normalde şuradan dik çizsen hop şöyle burası dik oluyor değil mi? Çünkü niye? Şurası 120 derece bunlar da 30-30 yapıyor. E Dik çizdin paralel oldu. E, 30 ise burası da 30 oldu. E Burası da 30 oldu. 30, 30, 123'ken 4 ise burası da 4. Burası kaç oldu o zaman? 2 oldu. 90'ın karşısı 2 ise hatta burası da 30, burası da 60. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1 oldu. 60'ın karşısı da 3 oldu. 4, 4 ise burası da 4 3 oldu. Şimdi buradaki noktaya bak. Kaç birim sağda? 3 birim sağda. 3'e. Kaç birim yukarıda? 4 köküç burada. 3 burada. 5 3 yukarıda. Yani noktamız ne yaptı? 3'e 5 3 yaptı. O da hangi çıktı var? Akçay şıkkında var. Örnek 25. Güzel bir soru arkadaşlar. Yani böyle... E, matematikle geometriyi de karıştırmayı özellikle de bazen yapıyor. Seviyor da e, bu şekilde bir soruyla da karşılaşabiliriz. Ama A'nın değerine dikkat et. Ben A'yı buraya dedim ya. A negatif çıksaydı, iki, eksi 2 çıksaydı mesela. Hocam 2 birim şu köşenin 2 birim solunda diyecektim. A atıyorum 8 çıksaydı. Hocam 6 burası işte tam burada olacaktı oradaki nokta. Ona da dikkat et. Tamam mı? Biz A'yı varz edelim burada diye kabul edip ona göre yorum yaptık. Evet örnek 25 ak çay oldu. Geldik örnek 26'ya. Yukarıdaki koordinat düzleminde özdeş dikdörtgenlerden oluşturulan şekilde A noktasının koordinatları 13'e 5 verilmiş. Normalde böyle özdeş dikdörtgenler verilince iki kısa kenar bir uzun kenara yapıştırılıyor. Oradan daha rahat buluyoruz ama burada işi biraz zora koşmuşuz. Bakalım nasıl olmuş soru. Bize A noktasını vermiş. A noktası hop burası dik. Burada uzun kişide eğitmeciliği için burası da böyle olacak. Ay niye ben fel konuşmaya başladım neyse. Burası 13'e 5 ise hocam şu uzunluğun 13 olduğunu söyleyebiliriz. Bu uzunluğunda 5. A uzun kenar 5. Hocam uzun kenar 5. Şurası 5. Kısa kenarda ne yapacak? A, A, A, A. Toplamda 13. Toplam 4A artı 5 eşittir. 13 ise 4A, 13 ise 4A buradan 8. A'yı da kaç buluruz? 2. Ee, şunlar 2 çıktı. Şimdi ne yapacağız? Benden şu uzunluk isteniyor. Arkadaş buna ait B noktasını bulup iki nokta arasındaki uzaklık yapabiliriz. Ya da direkt 90 dereceye karşılık getirebiliriz. Hocam 2, 4, 6'sı burada. Şu uzunluğu bilmiyorum. Kardeş kısa kenar belli. 2, birim burası. 2, birim burası. 2, 2, 4. Uzun kenarda 5'ti. Buraya 1 kaldı. Burası da 1 yaptı. 2, 4, 6, 7. Yani şuradaki uzunluk 7 yaptı. Hocam burası 5. Uzun kenar. Sonra burası kısa kenar. 2. Burası da 2. Toplamda bu uzunluk kaç yaptı? 5. 9 mu yaptı? Evet. Yani istersen şöyle de. 7'ye 9 hocam burası. 2 nokta arasındaki uzaklıktan bulurum. 0'a 0'la arasındaki uzaklıktan ya da Pisagor bağıntısı yap kardeşim. OB'nin karesi neye eşit olacak? Dik kenarlar 7 ve 9 olduğundan 7'nin karesi artı 9'un karesidir. Yani bu da 49 artı 81'dir. O da kaç yapıyor? 130 yapıyor. E o zaman OB'nin karesi 130 ise cevap da neye eşit olacaktır? Kök 130'a eşit olacaktır. Hangisi? OB uzunluğu kök 130'a eşit oldu. Yani cevap böylelikle balık esir oldu. Örnek 26'da. Geldik örnek 27'ye. Yukarıdaki birim kareler ayrılmış şekilde O1 noktası başlangıç noktası iken O2 noktası başlangıç noktası yapıldığında ABC üçgenin tüm köşelerin koordinatları toplamı için aşağıdakilerden hangisi söylenilebilir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi dikkat. Burada O1 burası iken bu koordinatları bulabilirsiniz. O2 burası iken bu koordinatları bulabilirsiniz. Sonrasında koordinatların böyle kıyaslamasını yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama sanki biraz uzun olacak bu yol. Şimdi dikkat edin. Burada O1'den O2 yapınca ne oluyor arkadaşlar? 4 birim sağa, 2 birim yukarı gidiyor. Yani senin absin ne oldu arkadaşım? Orjin buraya atınca absin 4 arttı. Originat, or, or, e, ordinatın da kaç arttı? 2 birim arttı. Ama orjin bakımından böyle oldu. Şimdi orjin buradayken bizim üçgenimiz sağda ve yukarıda. Dikkat et. Buraya geldiğinde orjin... Hocam sola kaydı ve aşağı kaymış oldu. Yani şuradaki ABC üçgeninin koordinatları aslında artmadı. Ne oldu? Azaldı. Origin böyle olduğunda, orijini taşıdığımız zaman tam ters mantığı oldu. Yani şunu belki şöyle yapacaktınız. E hocam bu orijini buraya taşıdığım zaman buranın da apsisi 4 arttı. Ordinatı 2 arttı. Aynı şekilde toplamda 6 arttı. Burası da 6 arttı. Burası da 6 arttı deyip 18 birim artar diyebilirdin. Ama dikkat et. Ne diyor? o bir noktası başlangıç noktası iken O2 noktası başlangıç noktası yapıldığında ABC üçgenin tüm köşelerinin koordinatları toplamı için Aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor Ya senin ABC üçgeni O1 buradayken Bak şimdi dikkat et Analitik düzlemi de çizeyim şöyle O1 buradayken böyle Hocam yukarıda ve sağda O2 buradayken ne oluyor bak dikkat et Dikkat et dikkat et siyahla çiziyorum Hocam bak O2 buradayken Üçgenin sola kaymış oldu Ve aşağı inmiş oldu Öyle olmadı mı yani burada ters mantık var o zaman. Ha istersen sen koordinatları da bulup oradan da yorum yapabilirdin. Yani o zaman burada orijinimiz originim, 4 sağa 2 yukarı çıktığı zaman senin buradaki noktan ne olmuş oldu? 4 sola gitmiş oldu 2 aşağı inmiş oldu. Yani bunlar ne olacak? Eksi 6 olacak yani 6 azalacak. Koordinatlar toplamı 6 azalacak. Bu da 6 azalacak bu da 6 azalacak. Yani 18 birim artar değil. 18 birim azalır diyeceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla örnek 27'yi denizli bulduk. İstersen bak bu yorumu bu şekilde yaptım. Güzel bir soru. Yıldız koymayı unuttuk ama bu soruya şöyle bir yıldız koyalım arkadaşlar. Tam sınavda çıkmaya aday çok güzel bir soru arkadaşlar. Ee, sen uzun uzadıya noktaları bul. Sonrakindeki noktaları bul. Ondan sonra oradaki noktaların e, hapsileri ne kadar azalmış. Ordinatları ne kadar azalmış. Zaten altı azaldığını göreceksin. Toplamında altı azaldığını göreceksin. Hapisler 4 azalıyor, ordinatlar 2 azalıyor, toplama 6 azalıyor. E her bir nokta için öyle toplamda 18 azalıyor. Çok güzel bir soru, gerçekten hoş bir soru. Ya bunlar bize bir şey katıyor. Tamam bak origin dediğimiz gibi bak ders mantık, unutmayın. Biz bunu eksenlerde de söylüyoruz zaten. Hani ekseni sağa götürdüğünde nokta sola gitmiş gibi oluyor. E burada da aynı şey yok mu? Sen origin'i sağa götürdüğün zaman senin buradaki C noktan sola gitmiş gibi oluyor. Yani azalıyor aslında hapisi. Tamam Buna dikkat edin. Ama noktayı ben şuradaki C noktasının sağa götürmüş olsaydım o zaman artacaktı. Ben burada orijini taşırken eksenliği taşımış oluyorum. Bir nokta buradayken, de buradayken taşıdım böyle, "Aa biraz daha solda oldu." diye düşünüp ona göre yorum yapacaksın. Unutma bunu. Gerçekten hoş bir soru. Geldik örnek 28'e. Yukarıda dik koordinat düzleminde AOCB ile ADFE birer kare. B noktasını vermiş 6'ya 6. F noktasında -5'e 7. Bunları kullanacağım ben şimdi. Hocam burası da 6 burası da 6. Tamam. Eksi 5'e 7'yi nasıl kullanacağım? Hop şuradan dik çizeceğim. Hocam şuradaki dikte 7 buraya gelecek ama karışacak diye bunu çizmiyorum. Şimdi ne yapacağız? 90'lara bu da çiçeği alfabeto üçgeni lazım. Ve benden ne isteniyor? E noktasının koordinatları. Şuradan dik çizdim. Aşağıya da dik çizersem yine karışacak. Onu çizmiyorum. E ne yapabiliriz burada? Hocam burası 5 birim olduğunu biliyoruz. Eksi 5 noktası olduğundan dolayı. Sonra buranın 7 olduğunu biliyoruz. E hocam burada... Şuradan dik çizip buradan dik çizip işlem yapabiliriz. Ya da direkt şurada dik dörtgeni tamamlamasak daha kolay olacak sanki. Şunlar da birbirine eşit ya. Alfa beta'ya daldığım zaman ne oldu bunlar? Eş üçgen oldu mu? Oldu. E hocam bunlar eş üçgen. Başlayalım alfanın karşısı a ise alfanın karşısı a mıdır? Evet. Sonra 5'i de kullanalım. Hocam burası 5. 5. Burası 5 eksi. Beta'nın karşısı 5-a ise burası da 5-a. Hocam burası da 6 ya. Toplam şu uzunluk. Toplam şu uzunluğa eşit olacak. Yani a artı 7 buradan 5 eksi a artı 6'ya eşit oldu. 2 a eşittir. 4 tane a'yı kaç buluruz? 2 buluruz. Hocam a 2 ise burası da kaç yaptı? 3 yaptı. E noktasının koordinatları. Hocam 2 birim solda. Bak burası 2. Yani e noktası ne yaptı o zaman? Eksi 2'ye kaç birim yukarıda? 6 artı 3. 9 birim yukarıda. Bunun toplamı isteniyor. Eksi 2 artı 9 isteniyor. Cevap da böylelikle kaç yapıyor? 7 yapıyor arkadaşlar. Bu da güzel bir soru. Cevap C an oldu. Örnek 28'de. geldi. örnek 29'a. Evet alfabeteye de alacağız. Bir şeyler yapacağız. Bakalım neymiş. Örnek 29 ne diyor. Şekil 1'de ABC'de dikdörtgen EF'ye boyunca katlandığında D noktası şekil 2'deki gibi orijine geliyor. D noktası verilmiş. Yukarıdaki D noktası şuradaki D noktası arkadaşlar. Şurası. Görülüyor değil mi? Evet görülüyor. D noktası 16'ya 8 verilmiş. C 16'ya 6 verilmiş. He. Bunların hapsisleri aynı zaten. Dikdörtgen 16. Bunun 6 burası 8'e dikdörtgenin kısa kenarı kaç yaptı arkadaşım? 2 yaptı. Tamam bunu biliyoruz. 2. Sonra böyle bir katlama var. Arkadaşlar şu katlamayı eski haline bir geri getireyim şöyle. Şu katlamayı eski haline şöyle bir geri getirdim. Geri getirince şu kenar şuraya geliyor. Ondan sonra bu kenar da buraya mı geliyor? Evet. Üste binen kenarlar birbirine eşit. Üste binen açılar da birbirine eşit olacak mı? Olacak. Sonrasında hocam güzel bir şey çıktı aslında burada. Ne çıktı? Z'den dolayı nokta açısı ya, çıktı burada. Şurada bir x kenarı çıktı. Bilmiyorum işime yarar ya da yaramaz bilmiyorum. Ve şu uzunluğun da ben ne olduğunu biliyorum. 16 olduğunu biliyorum. Hocam bu uzunluk 16 ya. Bunu da kullanalım. Bu arada şuradaki de böyle devam. Aa şunlar birbirine paralel. Bunlar da paralel. Paralel kenar çıktı. Burası çift çizgiyken burası da çift çizgi değil mi? Evet. Bunu kullanacağım büyük ihtimalle. Şimdi şuradaki uzunluk kaç? 6. Hocam burası 6. Sonra şu 16'yı kullanacağım ben. Şu uzunluk 16. Tamamı 16. Bak şöyle. Şunun tamamı 16. Şuradaki üçgeni kullanmak istiyorum ben. Şuraya A dersem burası ne olacak o zaman? 16 eksi A mı olacak? Çünkü buraya 16 eksi A ya. Katlamada üst üste bilen kenarlar için. Evet. Hocam burada bir dik üçgen çıktı. Dik üçgen nasıl bir dik üçgen? Şöyle 8 var. A var. 16 eksi A var. Büyük ihtimalle üçgeni? 6, 8, 13, 7. Sağlandığımı sağlandı. A'yı kaç buldun? 6. Burası kaç çıktı? 10. Senden ne isteniyor? C üstü noktası isteniyor. Hadi bakalım bir şeyler bulduk. C üstü noktasının koordinatlarındaki Y isteniyor bizden. Şuradaki Y isteniyor kardeşim. Şuraya N diyelim. Arkadaş alfa 90 beta. Beta 90, alfa, alfa 90, beta. Şu üçgenle şuradaki üçgen benzer mi oldu? Evet. Şu 6, bu 8. Bunu da 10 olarak bulmuştuk zaten. E hocam bu üçgenler benzer. Kısa kenarda 2 idi. Şurası da 2 ya. 90'ın karşısı 2 bölü, 90'ın karşısı 10. 2 10 benzerlik oranı eşittir. Beta'nın karşısı n bölü, beta'nın karşısı 6. n bölü 6 olacak. 10 n eşittir. 12 ise n'i de buradan ne buluruz? 12 bölü 10 buluruz. Yani kaç çıkar? 6 bölü 5 çıkar. Evet şu 6 bölü 5 ise ama bu aşağıda ordinatı isteniyor. X bölgede de ki Y isteniyor. Bu 6 bölü 5 birim aşağıda. Bu ne demek? Eksi 6 bölü 5 noktası demek değil mi? Aynen öyle. Yani örnek 29'u böylelikle denizli bulduk. Güzel bir soruydu. Geldik bir sonraki soruya. Dik koordinat düzleminin kenarları eksenlere paralel olan ABC'de dik köşe koordinatlarından bazıları şu ve şu verilmiş. Kenarlar da eksenlere paralel. Eksenlere paralel olması demek ne demek? Şunda şu paralel e, 90'sa burası da 90 demek. E şunda şu paralel burası 90'sa burası da 90 demek. Yani şurada bir dikdörtgen hatta burada da bir dikdörtgen çıktı mı böyle çıktı. Eksi 3. Hocam şuradaki nokta eksi 3 ise bu uzunluk 3 birim. Burası da 3 birim. Burası 6 birim mi oldu? Evet. Burası da 5'e 12. Hocam burası 5. Burası da 12 olacak. E burası 6 ya. E burası da 6. Olmak zorunda 12 olduğundan. 6 ise burası da 6 oldu. K noktasının apsisi isteniyor bizden. Şimdi ne yapmış bu arada? Dur. Ben buradaki değerleri buldum. Adam diyor ki ABC'de dikdörtgeninde ADE üçgeni. Bak şuradaki ADE üçgenine bir katlama yapacağım ben. DE boyunca katlandığında A noktası K noktasıyla çakışmaktadır. Tamam katlamayı yapalım kardeşim. Al sana katlama. Şuraya mı geldi? Evet buraya geldi. A noktasının yeni yeri K noktası oldu diyor bize. K noktasının hapsisi kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit mi eşit? 6 iken burası da 6 olacak mı? Olacak. Sonra üst üste binen açılar da eşit. Şunlar da birbirine eşit olacak mı? Olacak. Burası da aynı zamanda nedir? 90 derecedir. e K'nın eksenler olan uzaklarını bulmak zorundayız biz. Hadi bulmaya çalışalım. Bu arada şöyle bir şey geldi. Ben bunun devamını da getirebilirim. Ya da getirmeden güzel bir şey yapabilir miyim? Onu merak ediyorum aslında. Şöyle bir şey arkadaşlar. K noktasının eksenler olan uzakları şu ve şu isteniliyor bizden. Tamam şu şekli biraz karıştırmasın. Burada 90 derece. 90 derece alfa beta'ya dalacağım sanki. Hee tamam dalacağım. Hocam 90 derece burada. Burada da 90 var. Bunun da devamını getirirsem güzel bir şeyler çıkacak. Bak alfa beta beta 90. Alfa alfa 90 beta. Şu üçgen ile şuradaki üçgen benzer oldu. 90'ın karşısı üçgen 90'ın karşısı 6. 1'e 2 oran var. Hocam buradaki beta'nın karşısı A dersek eğer buradaki beta'nın karşısı nedir? 2A'dır. Buradaki alfa'nın karşısı bak 6 2A oldu. Tamam 6 idi ya. 6 2A kaldı buraya. Alfa'nın karşısı 6 2 ise. alfa'nın karşısında ne olmak zorunda? Burası da aynı zamanda A iken A üçgen 3 Tamam o zaman 1'e 2 oran var. Bak dikkat et. Dikkat et dikkat et. Yap işlemini. Ya da burada da pisagor bağıntısı da yapabilirsin. K noktasının hapisi isteniyor bizden. Direkt burada 6-2A'yı bulduk ya. Hiç devamını getirme bence. Şuradaki pisagor bağıntısından direkt cevap çıkar mı? Çıkar. Anlaştık. Ya da benzerlikten de hocam işte betanın karşısı A'yken betanın karşısı 2A. 1 bölü 2 oran var. Hocam 1 bölü 2 oran eşittir. Alfanın karşısı 6-2A bölü alfanın karşısı 3 artı A deyip de oradan da yapabilirsin. Ya da burada Pisagor'dan da yapabilirsin. Sanki burada Pisagor biraz daha kalabalık olacak arkadaşlar. Sıkıntı yaratacak. Benzerlikten gideyim ben. Buradan işler dışlar yapayım. İşler dışlar yaptığım zaman 3 artı A eşittir. Kaç çıkıyor? 12 eksi 4 A yaptı. Buradan 5 A eşittir. Kaç yapıyor bir tarafa atınca? 9 mu yapıyor? Evet A'yı da böylelikle 9 bölü 5 mi buluruz? Aynen öyle. Yani çok farklı cevaplarla karşınıza çıktık. Yani burada benzerlikten de çıkardı. Burada şeyden de çıkardı. Pisagor bantısından da çıkardı. Ama Pisagor bantısı a kare artı 6 eksi 2 a'nın karesi biraz yıpratıcı olacaktı. O yüzden buna girmedik. Benzerlikten daha hoş bir şekilde çıktı. Örnek 30 e-dramit oldu. Ve geldik örnek 31'e. Koordinat düzleminde k 3'e 5 noktasında bulunan bir top. x eşittir 7 ve x eşittir 2. Doğrularına birer kez çarparak çekildik gibi. l. 3'e bir noktasına gelmektedir. Buna göre topun aldığı en kısa yol. Arkadaşlar normalde şunu hatırlayın. Şunu hatırlatmak istiyorum. Şurada bir şey. Burada da bir şey var. Şununla şunun toplamının en az değeri nasıl buluyorduk? Bir tanesinin katlamasını alıyordun. Bir tanesinin katlamasını aldın. Yani x artı y en az hocam katlamasının önce burası da y ya x artı y doğrusalken oluyordu. O zaman şimdi bu eleman buraya çarpıp buraya geldiyse bunun katlamasını al. Bu eleman buradayken şöyle şununla şunun toplamının en az değeri bununla bunun toplamının en az değeri olur. E buna göre simetriğini aldığımız zaman şurası 3'e 5 ya. Bak şimdi. Hocam burası 3 noktasıysa 3 ile 7 arasında kaç var? 4 birim var. 4 birim daha sağa gideceksin. Burası 4 burası da 4. O zaman buradaki noktamız ne yaptı? 7'den 4 birim ileride 11'e 5 noktası yaptı. Ordinatında bir değişiklik olmuyor. Tamam. Şunu bulduk. E şimdi buradan çarpıp buraya gelmişse burada da katlamasını aldık bunun. Hop şöyle hocam. Bu 3'e 1 ise bak burası 3. Oriyantta birse aynı şekilde 3 burası x 2 doğrusu 1 bir birimse o zaman burası da 1 bir birim olacak. 2'den 1 bir birim ötede ne var? Apsisi. Şurası da 1 bir birim olacak 2 birim olduğundan dolayı. Burası da 1'e kaç noktası yaptı arkadaşlar? Ordinatında da herhangi bir değişiklik yok. Yani bizden şu artı şu artı şu toplamı bak şimdi dikkat. Şu artı mavi artı bu toplamı bu buraya geldi. Şu artı şu artı bu da Buraya geldi kardeşim. Bu artı bu artı buna eşit oldu. Topun aldığı en kısa yol. Yani şu iki nokta arasındaki uzatlığa bakacağız. İki nokta arasındaki uzaklık karekök içerisinde 11-1'in karesi artı 5-1'in karesi. Evet bu ana kadar bu sorulardan yapmıştık ama bu şekilde üçlüsünü yapmamıştık. Bir burada simetriyi bir burada simetriyi aldık. Bu da güzel bir soru. Yıldız hak eden bir soru sınavda çıkacak. Çıkabilir. Çıkarsa artık yapabileceğiniz bir soru. Bu kaç yaptı? 10'un karesi. 100 artı 4'ün karesi de 16. E kök 116. Ne yapıyor arkadaşlar? Kök 116. Sen bu 116'yı bakayım. 2'ye bölsen 2'ye bölsen kaç yapıyor? 58 yapıyor. 2'ye bölsen kaç yapıyor? 29 yapıyor. Ha Bu 4 çarpı 29. O zaman bu da 2 kök 29'a. Eşit olur mu? Olur. Cevap böylelikle ne çıktı arkadaşım? Balıkesir çıktı. Ve böylelikle nokta analitiğini hallettik mi? Hallettik. Güzel bir şekilde hallettik. Sırada ne var? Doğru analitiği var arkadaşlar. Evet 17. günü böylelikle bitirmiş bulunuyoruz. 2 gün kaldı bitiyor. 2 gün sonra bitiyor az kaldı. Analitiği de şöyle bir toparlayınca böyle analitiği de bitirince bu iş bitecek. Analitik ve dönüşüm. Doğru analitiği ve dönüşümle bu iş bitireceğiz. Gençler İyi gidiyor. Süper gidiyor. Çok güzel tekrarlarımızı yaptık. Konuları çok güzel bir şekilde Hatırlıyoruz. Bence şahane gidiyor. Hadi bakalım. 18. günde doğru analitiğinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.